Merhaba diyerek bugünkü hikayemizi başlatıyoruz. Bu serimizde dedi ki çocuk karakterinin oluşturulması hedeflenen hikaye serisi var. Bugünkü hikayemizin başlığı Aleşşatii Aleşşatii sahilde Şat'i sahil ala şatii sahilde kânet maha vahibetü maha vahibetü şakikateyni iki kız kardeş idiler maha vehibe, te'işeni yaşayan iki kardeştiler kiminle ma'a ceddetihime nineleriyle, anneleri ya da babaanneleriyle birlikte yaşayan demek ki ya anne ve babaları vefat etmiş veya ayrılmışlar, çocukları işte neneye bırakmışlar ya da Allah bilir, neyse. Ceddün dede, ceddetün nine. Ceddetihime mea ceddetihime ''Maa ceddeti hime'' Yani nineleriyle neleriyle birlikte yaşayan iki kız kardeşti hibe ve Meha ''Ve fi ehadil eyyami'' ''Ve fi ehadil ''Günlerin birinde'' ''Ekhedethüme'' Ekhazet <gülüyor> Hume on ikisini aldı yani götürdü. Ekhazet Ekhazet Hume ile Şatı İl Bahri ile Şatı İl Bahri ile Şatı İl Bahri deniz sahiline günlerden bir gün ne yaptı o ne ne götürdü ve ve taşıdı götür tabi hamale yahmilu taşımaktır Hamal, taşıma işini yapan mehmel vardı eskiden yüklük yani hunal mahmelu deriz, burası da yüklük yani evin eşyaların konduğu yer ve hamalet eşkikaani iki kız kardeş taşıdı yani göçürdü beraberinde el at tairete el at baq at -ba nedir? daire et tairete nasıl yani yuvarlak olan şey biz daire diyoruz, tabak diyoruz el at baq -ta uçan tabak tabi uçan daireler de götürdüler birlikte. Böyle oynuyorlar. Nedir? <gülüyor> beraberlerinde uçan daireleri de oynamak için. Ne yaptılar sevgili çocuklar? Arkadaşlar götürdüler. Me'a beraber hüme beraberlerinde Me'ahüm <gülüyor> bakın Me'ahü Me'ahüme Me'ahüm Me'ahe Ma'a hüme Ma'a kün Ma'a hünne Ma'a ke Ma'a küme Ma'a küm Ma'a ki Ma'a küme Ma'a künne Ma'i Ma'na Ma'na Evet الجو... Hava idi cemilen Güzeldi Hava güzel Cidden gerçekten ve havâ-ül bahri deniz havası el latîfu olan ılık olan güzel olan deniz havası ne yapıyordu yehubbu esiyordu hebbeye bu esmek. Kâlet Meha kâlet Meha dedi ki Ye axtil aziz etü değerli kız kardeşin el aziz aziz olan değerli olan evet me ecmel şatya me ecmel şatya deniz kıyısı yani sahil ne güzel arkadaşlar me ecmel veya ecmil bi ismi Taaccüp oluyor. Taaccüp. Şaşma, hayranlık bildiren bir şey. Ne güzel diyor. Me ecmele manzar. Bu manzara ne güzel. Evet. Kâlet hibetü, hibet dedi ki, kâlet naam evet, kem uhibbu ne kadar severim. El-le'ibe oynamayı aler-remlil cemili aler-remlil güzel kumun üzerinde oynamayı ramen arkadaşlar kum demek. Remen. El-cemili güzel kum. Temiz olursa değil mi? Kum sahilde olursa niye güzel olmazsın ki sevgili çocuklar? Bakın burada oynuyor. Evet. Kâne huneke orada vardı el-adîdü sayısız minel-eşkâsi şahıslardan. Yani sayısız kişi vardı. Nerede? Ala-şşâti'yi. Sayısız demeyelim de sayılı yani sayılı bir sürü insan vardı anlamında yani. Minel-eşkâsi Güldedim. Çok güzel bir video oldu. 3'ten fazla <gülüyor> nedir insanlar vardı Çok ne yapıyorlardı video oldu. Çok güzel bir video oldu. Çok güzel bir video oldu. Çok güzel bir video oldu. Çok sayılamayan şeyler için de biraz. Yani Ba'du-sükkeli desek biraz şeker. badu l desek biraz su. Badul l desek biraz ama, ama Ba'du-l-kütüb'i desek birkaç kitap olur. Mesela Ba'duhum onlardan bazıları veya birkaçı ye'hudûne alıyorlar hammâme şemsi. Güneş banyosu. Yani tabi güneş banyosu alınır mı? Alınır. Yani ne yapıyorsun? Güneş banyosu alıyorum. Ve güneş banyosu yapıyorum. Hani güneşin altına uzanıyor böyle. Kremlenmiş, yağlanmış. Güneşin kemiklerine e, değmesi için uzanıyor. Çünkü biliyorsunuz çocuklar güneş ışınlarında D vitamini var. Kemikler için çok faydalı. Ve <gülüyor> birkaçı Bazarı bey bir fil bahri denizde yerşuhun yerşun hayı veya yerşuna veya yerşuna, yerşuna yer resşe yeruşu daha doğru evet eee serpmek resşe yeruşu serpmek neyi elma suyu serpiyorlar ala ba'dihim el ala ba'dihim Elbette birbirlerinin üstüne su atıyorlar, serpiyorlar. O da su oyunu değil mi? Denize yani yapılabilen etkinliklerden birisi nedir? Güneş banyosu yapma. Bir diğeri yüzmek. Bir diğeri arkadaşlarla birlikte birbirimize su atmak. Wakene huneke ve şurada vardı idi ne idi? Men yetemashune yürüyüş yapanlar ale şatiin. Ve şurada da sahilde yürüyüş yapanlar da vardı. Demek ki bazı sahilde yürüyüş yapıyor, bazıları birbirleri üzerine sıçratıyor, su fışkırtıyor, bazıları güneş banyosu yapıyor. İşte Sahildeki görüntüyü resmekmiş bize. bir de. Me ve hibe tü, hibe ve mehe, aldı nedir? Tabi burada ehazet dedik, almak, ayrıca arkadaşlar başlamak ifade ediyor. Ehazet tek başına aldı ama bir sonra, kendisinden sonra bir fiil gelirse, buradaki gibi bakın, o zaman... Aldı oynamayı değil de oynamaya başladı. Tel'abeni oynamaya başladı. Bir tabakın tâirin, uçan dairenin biriyle oynamaya başladı. Yani ben sana atıyorum, sen yakalıyorsun. Ben atıyorum, sen yakalıyorsun gibi uçan daire. Kalet hibeti hibe dedi ki, emsiki bihi, onu tut. Empsiki bihi onu tut. Yani Uçan daire ve hi yeter mi ve o atıyordu et tabaka Uçan daire Aliyen yüksek bir şekilde filveyi havada filve havada yüksek yani havada yüksek bir şekilde atıyordu. Nâhiyyetuh hib mehe, yönünde, yani mehe'nin tarafına mehe yakalasın diye, litümsike mehe, hmm, hib'e yapıyor? E termit tabaka, termit tabaka. Ha. Ve kâlet mehe, ve mehe dedi ki, ve hiyye tecrî, ve o koşarken, ve hiyye tecrî ve o koşuyordu tabi ve o koşarken, Dedi ki, yani ne için koşuyordu? Lital takita'yı yakalamak için. Et taire, ta Uçan daireyi yakalamak için koşarken dedi ki, Naam, evet, naam, evet. Seemsiku bihi. Onu tutacağım. Yani hem koşuyor... Hem de ne diyor? Evet onu tutacağım diyor. Sevgili arkadaşlar burada noktalayalım. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere esen kalınız.